Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ocak ayı acı motivasyon ile karşınızdayım. O zaman bu videomuza geçelim. Bayağıdır görüyorum. Çalışmayı bırakanlar çok şu anda. Aralık ayı kırılma dönemini atlatıp Ocak'ta kırılan arkadaşlarımız var. Yani yazık. Niye yazık diyeceksiniz. 6 ay getirdim. Sonra... 3 gün içinde bozdun yani 6 ay 3 gün içinde bozdun Düşün bakalım şu 6 ay boyunca ne yaptın Bir Kendin Düşün sadece 6 ay ben ne yaptım hani Yememden içmemden kestim işte hobilerinden kestim Doğru gün Zevk alamadım hayattan Ama ders çalıştım değil mi Çalışanlar için söylüyorum çalışmayanlar artık Aralık ayının incizesini önce sonra gelsin buraya Dediklerimin hepsi geçerli Düşünün 6 ay çalışsın sınavda kalmış burada 157 gün şu an ne zaman izliyorsun diye bilmiyorum ama atacağım gün 157 gün kalmış oluyor yazık değil mi o kadar emeğine 3 gün içinde çarçur ettin acıyorum vallahi acıyorum hele ki plan programlı yapmış olanlar mesela yaptığınız planların programların yazık ediyorsunuz yani hala zaman var İsteyen çalışır. Gerçekten isteyen Hani hedefine ulaşmak isteyen çalışacak, kazanacak Ama çalışmayanlar Bir daha abi. Seneye bir daha Ailesi izin verdikçe bir daha Yoksa sanayi Yok Burger King, McDonald's, Bim, A101 Onlara kasiyer lazım. Herkes okumak zorunda değil arkadaşlar. Gerçekten herkes okumak zorunda değil. ülke diğer meslektaşlarımızdan da lazım. Hani ama işte önemli olan, sen kendi kaderini belirlemen. Önünde bir yol var ve o yola ulaşmak için tek bir karar vermek gerekiyor. O kararı da sen vereceksin zaten. Çalışmak veya çalışmamak. Sen eğer bu yolda ilerlemek istiyorsan, çalışmak zorundasın. Yok, ben bu yolda ilerlemek istiyorum diyorsan, çalışma. Bırak abi çalışmaya, gerek yok. Sonra üzülme. Kaybettim, şu oldu, bu oldu. Gerek yok. <gülüyor> ne yapacağız? 157 gün kaldı. Şu ana kadar baya bir emek verdim. Gerçekten emek verdim. Kendi öğrencilerime bakıyorum böyle. Kaç haftadır çalışıyoruz hep veriler elimde. Bakıyorum şu ana kadar gelmişiz. Büyük sürü şey yapmışız mesela programlar hepsi dolu dolu böyle. Sen ne yaptın peki? Program yaptın mı kendine? Programını doldurdun mu? Yaptığın programa uydun mu? Bunların cevabı evetse, eyvallah, amene devam et. Yolundan sakın sapma. Kaldı şu da 157 gün, bir şey kalmamış. Sık dişini, az daha sık. Ben de öyle yaptım, ben de sıktım dişime. Yani iki yıl boyunca ben hiçbir şey kullanmadım ya, iki yıl boyunca. Şu gözlüğün sebebi sınavdır şuraların biraz derim değişiyor sürekli sınav sebebi stresi stres yapmayın ama bir yere ulaşmak için de çabalayın stres yapmayın ama çabalayın çabalamadan emek olmaz emek vermeden meyve olmaz e meyve olmadan sen sevin yani tüm iş sende bitiyor açıkçası şu an normalde eğer ki sadece evde ders çalışıyorsan çok güzel, çok rahatsındır. Çünkü şu durumda bile işe gidip, işte ders çalışanlar var, işte sonra eve gelip ders çalışanlar var veya hiç ders çalışmayanlar var. Rahat, ailesi vermiş rahat. Ama ne zamana kadar ailen üzerinden geçince hiç düşündün mü? Ölümlü kalın dünyadayız arkadaşlar sonuçta, yarın bir gün onlar da ölecek. Yani bir gün biz de öleceğiz. Önemli olan ölmeden önce dünyaya, insanlara faydalı bir şeyler yapmak yani. Gel görelim ki siz bu kadar emeğinize 3 günde yazık ediyorsanız Vay halinize yani. Gerçekten aileniz sizin için çabalıyor. Gerçek hani görüyorum, koştuğunu yaptığım öğrencilerde de görüyorum bunu. Bak ailesi sadece onun için uğraşıyor. Yeter ki kızım okusun, oğlum okusun. Yemin ediyorum başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Sadece onlar için uğraşıyor. Yemiyor, içmiyor, içe gidiyor onun için. Gidip çalışıyor bak. Milletin eminde çalışıyor, onun için çalışıyor. Senin için çalışıyor anne baba. Kendini düşünmüyorsun, onları düşün ya, onları düşün. Youtube var zaten, Derya Deniz. Bir sürü kanal var, istemediğin kadar kanal var. Aç, izle, anlamıyor, Bir daha izle, başka hocadan izle. Tek bir hocaya bağlı kalma, aç, baştan izle. Zaman var. Kullanmasını bilersen zaman var. Sabah erken kalk. Akşam geç yatma. Normal koşullar içerisinde. Kişiden kişiye değişiyor çünkü. Ama yani zamanınızı verimli kullanmayı bilirseniz her şey olur. Siz yeter ki isteyin. O içinizdeki içgüdüğü uyandırın. İstedim. Kazandım. Darısı da sizin başınıza. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben İsmail Demir. Biraz